Hadi gelin burada kaç kutucuk var bir düşünelim. Yani bu kutucuklar hangi sayıyı temsil ediyor onu bulalım. Dört tane grup var. Her grubun içinde yüz tane kutucuk. Yani dört tane yüzlük var. Onluk gruplardansa üç tane var. Yani üç tane onluğum var. Artı üç onluk. Ve son olarak da burada altı tane kutucuğum var. Yani altı birliğim var. Bunu daha başka nasıl yazabiliriz? Altı birliğimiz için birler basamağına altı yazabiliriz. 3 onluk için onlar basamağına da 3 yazalım ve yüzler basamağına da 4. 436. 436. Gelin bir çıkarma işlemi yapalım ve 436'dan bir başka sayı çıkaralım. Hmm... 436'dan ne çıkarsak? Eksi 312. Öncelikle burada ne yapacağız onu düşünelim. Önceden 6 birliğimiz vardı. Şimdi, iki birlik çıkarıyoruz. Yazalım, eksi iki birlik. Bir tane onluk çıkarıyoruz. Eksi bir onluk ve üç tane de yüzlük çıkarıyoruz. Eksi üç yüzlük. Hadi işlemi yapalım. Dört tane yüzlüğümüz vardı, üç tane yüzlük çıkarıyoruz. E hadi çıkaralım. Karalayalım, bir, iki ve üç tane yüzlük sildik. Bir tane yüzlüğümüz kaldı. Burada da yapalım. Dört tane yüzlük, eksi üç tane yüzlük, bir tane yüzlük kaldı. Şimdi onlar basamağına bakalım. Üç tane onluğumuz var ve bir tanesini çıkarıyoruz. Hadi karalayalım. Ne kaldı? İki onluk. Üç eksi bir, eşittir iki. Son olarak, altı birliğimiz vardı. İkisi çıkınca dört tane kalır. Dört birlik. Altı eksi iki, dört eder. İşte bu kadar. 436, eksi 312, 124 eder. Peki bunu nasıl yaptık? Önce 3 yüzlüğü çıkardık, sonra bir onluğu çıkardık ve ardından iki birliği çıkardık. Ve 124 elde ettik. Bir yüzlük, iki onluk ve dört birlik.